En son ne rüya gördünüz? Hatırlıyor musunuz? Belki güzel bir rüyaydı. Belki korkunç. Belki de biraz saçmaydı. Hem belki de rüyalarınızı hatırlayamıyorsunuzdur. Öyle değil mi? Ama herkes rüya görür. Beyninde hasar oluşmuş insanların dışında. Her gece REM uykunuz sırasında rüya görürsünüz. Bazen non-REM. Yani REM uykunuzun dışındaki uykunuzda da rüya gördüğünüz olur ama bu rüyalar o kadar canlı değildir ve kolay hatırlanmaz. Bir insanın rüya gördüğünü kapalı göz kapakları ardında hızlıca hareket eden gözlerinden anlayabilirsiniz. Vücudu tamamıyla tepkisiz ve büyük oranda felç olmasına rağmen beyninin EEG'si uyanık haliyle neredeyse aynı görünür. Çoğu rüya 5 ila 20 dakika sürer ve hiçbiri beynin herhangi bir bölümünde yerleşmiş değildir. Eğer rüyasını hatırlayabilenlerdenseniz uyandığınızda rüyanızda çok garip şeylerin olduğunu fark edebilirsiniz. Halbuki rüyanın içindeyken olaylar o kadar da garip gelmemiştir. Rüyamızın ne kadar saçma olduğunu uyanana dek fark etmeyiz. Çünkü REM uykusu sırasında prefrontal korteksimizdeki faaliyet azalmıştır. Bu, beynimizin mantıklı düşünceden ve plan yapmadan sorumlu kısmıdır. Bu kısmın faaliyeti azalınca rüyamızda meydana gelen mantığa aykırı şeyleri fark edemeyiz. Uçmak, hayvanlarla konuşmak falan gibi şeyleri yani. Niçin rüya gördüğümüzü hiç kimse bilmiyor ama konuyla ilgili birçok farklı teori var. Bunlardan en yaygın kabul göreni Sigmund Freud'a ait. Freud şöyle diyor, rüyalar yorumlanması gereken bilinç dışı düşünce ve arzulardır. Fakat bu fikri destekleyen çok az sayıda bilimsel kanıt var. Evrimsel psikoloji içinde bile, neden rüya gördüğümüze dair birçok farklı teori söz konusu. Bazı evrimsel psikologlar, rüyaların tehditleri simüle ederek, bizi gerçek hayattaki tehditlere karşı hazırladığını söylüyor. Bazıları ise, rüyalar sayesinde problemleri farklı bir biyokimyasal halde ele alabildiğimizi ve böylece daha kolay çözebildiğimizi savunuyor. Başka evrimsel psikologlarsa rüyaların sinirsel gelişimin bir parçası olduğunu ve hiçbir amaç taşımadığını iddia ediyor. Yani tek bir düşünce ekolinde bile neden rüya gördüğümüze dair birçok farklı teori söz konusu olabiliyor. Toplamda yani tüm psikolojide hatta tüm felsefede kaç teori vardır? Oho, gelin siz düşünün. Rüya teorilerinin sayısı hakkında bir fikir olsun diye birkaç tanesinden daha bahsedeyim size. Bazı psikologlar, rüyaların bir takım bilinçli ve bilinç dışı ögenin bir kombinasyonu olduğunu düşünüyor. Onlara göre bu kombinasyon, beynimizin esnekliğini koruyabilmesini sağlıyor. Böylece uyandığımızda öğrenebiliyor, yaratıcı olabiliyoruz. Bazıları ise uykunun bazı düşünceleri silip atarak beynimizin temizlenmesini sağladığına inanıyor. Onlara göre bilgilerin uzun süreli hafızaya alınması da uykuda gerçekleşiyor. Bu sürece pekiştirme adı veriliyor. Görünüşe bakılırsa uyku ve hafıza arasında kesinlikle bir bağlantı var. Bir şeyi öğrendikten hemen sonra uyuyan kişiler uykudan mahrum bırakılanlara nispetle daha başarılı olma eğiliminde. Ama bunda REM uykusu ve rüyaların özel olarak nasıl bir rol üstlendiği tam olarak bilinmiyor. Bir diğer teori de şu, rüyalar sinirsel yolları koruyup yenilerini açarak beynimizin onarılıp iyileşmesine yardımcı oluyor. Bunun doğru olduğu şu nedenle düşünülebilir. Büyümekte olan çocuklar zamanlarının önemli bölümünü REM uykusunda geçirir. Ve bu sırada beyinlerinde sürekli olarak yeni sinirsel ağlar gelişir. O yüzden uykunun böyle bir görevinin olduğu varsayılabilir. Ortada zaten bir sürü fikir var. Hadi siz de kendi fikrinizi söyleyin. Rüyaların ne işe yaradığını bilmesek de ne olduklarını biliyoruz. Mesela eğlenceli de olabiliyorlar. Aslında tam olarak kontrolümüz altında değilken beynimizin neler üretebildiğini görmek birazcık da ürkütücü.